Ama bir şey söyleyeyim mi PUBG Mobile helal olsun bu elbise gerçekten efsane bak abi efsane Hepinize merhaba yeniden çılgın efsane PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. tekrardan abi ben şuradaki Tekrardan geliyoruz ye yeah! herkese merhaba yeniden çılgın efsane bir PUBG Mobile ile sizlerin karşısındayız bir şey diyeceğim PUBG Mobile efsane bir set çıkartmış yani insan var ya hoşuna gidiyor Şu anda anlıyorum para yatıranları. bir şey diyeceğim arkadan ölmeyelim hocam Şöyle ben mini'yi alayım. Bizimkiler şöyle. Abi çok kasıyor ya. Çok çok. Bizimki aldın Oha adam ile hepsini aldı. Bir ee, şey diyeceğim biz şimdi canlanacak mıyız? Yapışınca canlanıyoruz mu? Ne yapıyorsun? Niye bana geliyorsun? Gelin 3 kardeş. Tanımıyorum ama gelin. Evet bakalım tekrardan canlanacak mıyız? Hadi be oğlum. Hadi. İşte bu ya. Haa ben... Şuraya gideceğim değil mi? Sizi kaldırmayı. Tamam tamam. Lan var ya adamlar bırakacaktım ha. Bunları kaldıralım yoksa ayıp olur. Abi bu ne? Bu ne işe yarıyor? Bir şey de yok tıklamak için. Yukarı falan mı gidiyor? Abi olayı çözün. Bu buradan buradan gelecek. Burada duracak mesela 20 30 saniye falan biz yukarı mı gideceğiz? Bekliyoruz. Oo bu her bittik bir dakika bekliyor mu? Appchi Mobile sağlam almış. Oğlum bir delimiz bunu bekleyelim. Araba bulalım onun yanına gidelim. Hocam bize gelecek misiniz? Uçuyorlar adamlar. Bekle. Şimdi burada bekleyecekler. Tamam. Abi elbise de çok sıkıntılı. Her şey gözüküyor. Şu ağacın arkasına geçeyim. Bunların lootu var ya doludur. 3 kişi varlar ha. Tamam 2 kişi. Araba ikili. Kardeşim sana sıkayım mı? Beni görme sakın. Beni gördü. Kardeşim. Edge chatı yedin ama ölmedin. Hoppa. Bir tane daha edge dedi. Öbürkü de şu ağacın arkasında. Gösterecek misin? Abi çok açık gezmeyeceğim ya. Bunlar şimdi var ya lootları dolu. Sis atacak. Tamam ben senin takım arkadaşı bitireyim. Sen de çıktın. Beni görmemen lazım. Şu acın arkasına geçeceğim. Abi 8 mermi var. Nasıl şey yapacağız? Bulet çatatmamız lazım. Bizimkiler gelsin. Abi bu ne oluyor? Bizi ezmesin. Nasıl ya? Nasıl vurdu? Şey herhalde elbise avantajsız ya. Yak yak sen de bizi yak. Abi elbiseden dolayı öyle oldu ya. Elbise çok büyük ya olmuyor. Evet buraya kadar için çok teşekkür ediyorum. Sizlerden. Hoşçakalın. İntikam alıyor. Alın vur onu. Vur vur. Ama Uzi var değil mi? Tamam hoşça kalın.